Arapça öğrenme yolunda başlattığımız etkinlikler çevresi, çerçevesinde <gülüyor> ilk seviye diyebileceğimiz Arapça hikaye okuma ve onu çeviri çalışması atölyemize hoş geldiniz. Bu <gülüyor> üçüncüsü yaptığımız video çalışmasında Kaldığımız yerden sevgili öğrenciler, sevgili arkadaşlar, devam ediyoruz. Şuradan kaldık. Ve hineme esnasında, isteykaza, uyandıklarında, uyandıkları esnada, el-etfalü çocuklar. Çocuklar uyandığı zaman, minnevmihim, uykularından uyandıkları zaman, vecedu buldular gördüler, buldular. Bir cani bir himyanı başlarında gazeleten, gazeleten, <gülüyor> gazeleten bir geyik buldular, gördüler. eten sakin ve diyeten hareketsiz. Yani gayet muti bir şekilde bekleyen bir geyik buldular. cemilete sureti sureti yüzü güzel görünüşü güzel sıfatlarını sayıyorum bakın hadiaten badiaten cemile's sureti bakın gayet güzel bir ceylan bir ceylan evet güzel <gülüyor> ceylan ve prenses ile iki prens ve haket anlattı lehem onlara o üç çocuğa el gazalatu ceylan, me hedefi olan şeyi ve Hamidullah'a, yani Ceylan'ın anlatması üzerine ne yaptılar f yine bağlaç dedik hamide hamide hamidu Allah'a Allah'a şükrettiler Allah'a hamdettiler ve devam etti el ve istemerret devam etti. El-gazaletü ceylan. Tehdümuhum. Onlara hizmet etmeye baş. devam etti. Naharen gündüz. Ve tehrüsühüm. Naharen. Arkadaşlar, nahar gündüz. Leyl gece. zıt Leylen naharen. Gece gündüz. Tehrüsühüm. Bekçiliklerini yaptı. Leylen. Gece. Hatta ta ki ne için yaptı? No, layak rupa, haki layak rupa yaklaşmazsin. Minehum onlara, adun, adun, düşman, cadiqun, dost, adun, düşman. Vele, be Ve yine olmasın. Yani yemez sühum, dokunur, onlara dokunur. Vele yemez sühum, onlara dokunmasın. Ehadem bir kişi bir suin kötülük niyetiyle onlara herhangi bir kişiye dokunmasın diye herhangi bir düşman yaklaşmasın diye Ceylanımız ne yaptı? Gece onları bekçilik yapmaya devam etti. Gündüz hizmette, gece nöbette. Ve kad ve gönderdi ersele yursulu mursel mursil Mesela Resul sallallahu aleyhi ve sellem mursilun. Ve subhanahu wa ta'ala mursilun. Erseler risalatu Muhammed. Men erseler risale Allah subhanahu wa ta'ala. Limen erseler Muhammed. limuhammed limazı erseler risalata itekuna Evet. Erselet ileyhim onlara gönderdi. Kim tabi burada müennes? El-huriyyetu. Hangi huri? Es-saniyetu. İkinci huri. Ki sen bir kese. Seminen değerli, kıymetli. La-yefragu boşalmayan min-annukudi. Parası eksilmeyen. Para eksilmeyen değerli bir kese gönderdi. Kim gönderdi? El-Huriyyatü-Saniyatü El-Huriyyatü-Saniyatü Ve-Erselet Ve-Erselet Ve-Erselet-Salisetü Üçüncüsü de gönderdi. Erselet gönderdi. El-Salisetü Tabi El-Huriyyatü-Salisetü olacak abi burada elhuri atmışız khatemen galyen khatem yüzük parmağa takılan yüzük nasıl bir yüzük galyen gali pahalı demek pahalının zıttı rahisan gali rahis gali rahis kitabun gali qabisun rahiz lil fetati's Küçük kıza, küçük kıza ne yaptı üçüncü huriy? Yerli bir yüzük gönder. Ayşe yaşadı. Ayşe nızıttı. sevgili arkadaşlar, Mete. Ayşe, Mete. El umara u emirler. Yani prens. İki prens ve prenses. El thalasetü üç emir. Beynel l Ehdâni, beyne, arasında. Ehdâni, kucağın, ara, kucağın arasında. Hangi kucağın arasında? Et-tabiyyâti. Tabiatın kucağın arasında yaşadı. iki prens, bir prenses. Me-işeten hürreten. Hürre. Hür bir hayat. Prenses ve iki prens tabiatın kucağında hür bir hayat yaşadılar. Fil hevâ i Fil hevâ havada et temiz havada Tehte şecerî Tehte altında demek Eşecerî Eş ağaçların altında Fil gâbetî Eynel Eyne şecer fil gâbe Ormanın içinde Ormandaki ağaçların altında Temiz havada Pür bir hayat yaşadılar Tabiatın kucağında وقد Ve bina ettiler. Bene, beneye, benev. لهم onlar için mizalleten kim bina etmiş Huriller, bina binalar mizalleten gölgelik tahfazuhum onları koruyan min el matari yağmurdan matar yağmur demek ve ve onları koruyan min el asifeti asife fırtına min el asifeti fırtınadan ve, ve onları koruyan Min harareti şemsi Min harareti sıcağından Eş şemsi güneşin sıcağından koruyan Fe kebiret ecsemuhum Fe kebiret büyüdü Kebiret Ne büyüdü? Ece, semuhum Bedenleri Ve kebiru Ve büyüdüler Ve kebiru büyüdüler Kebire Kebira kebiru Be'de enkânu iken nedir? Sigâran. Küçük iken ne, de, ne oldular? Büyüdüler diyor. Be'de <gülüyor> enkânu Küçük iken küçükken küçük o iken'den sonra küçük cisimler olmasına rağmenden sonra ne oldu çocuklar? Büyüdüler. Ama düz Türkçe çevirecek şey olursak arkadaşlar Küçük iken büyüdüler. Çünkü çocuklar küçüktü. Demek belli bir zaman sonra ne oldular? Sigaran küçük, kiberen büyük. Kebiru, büyüdü. Sagira, küçüldü anlamda. Ve mekesu ve kaldılar, yaşadılar orada. Erba senevatin, erba'a, erba'a senevatin, dört yıl. Nerede? Eine mekesu fil gâbeti. ''Fil ormanda. ''Hatte esbahattaki oldu sinnül emiri elkebiri'' ''Büyük prensin yaşı 16 aşrate senetin'' ''Taki büyük prensin yaşı 16 oluncaya kadar.'' Yani hani 4 yıl kalınca demek ki büyük prensin ne yaşına olmuş? 16 olmuş. Sitte, aşirete, seneten bakın sitte, aşrate, seneten on birden sonraki sayıların temizi müfred, mansup gelir. Ama on birle on dokuz arasındaki sayıların birler ve onlar basamağı feth üzerine mebnidir. On iki sayısı hariç. On iki sayısının iki sayısı hariç çocuklar. <gülüyor> ve sinnus sagiri ve küçüğün yaşı erbe aşrate Seneten, küçük prensin yaşı da on dört yaş oldu. Ve emireti ve prensesin yaşı selase aşrate seneten, on üç sene oldu. Demek ki prensesin yaşı on üç, selase aşrate, küçük prensin yaşı on dört, arba aşrate, Büyük emirin yaşı da sitte aşirete 16. Büyüdükleri vakit, büyüdüklerinde kâlet lehumul gazaletü kalet dedi lehumul gazaletü ceylan onlara dedi ki fiyyevmin minel iyye günlerden bir gün bak günlerden bir gün günlerden bir günde ceylan onlara dedi ki Laqad kebirtum al-ana laqad şubeyuke kebirtum tüm büyüdünüz. ana şu anda al-an ve la yumkinukum vesil için artık mümkün değildir entaishu yaşamanız hune burada yaşamanız da mümkün değildir artık bakın en fiili muzarin başına gelir son nasb eder eğer vav, elif yeden sonra nun var ise nun düşer. Bak aslında te'işü neydi? Nun düştü. Te'işü ol kaldı. Ekfere mimme iştüm. Yaşadığınızdan daha fazla yaşamanız artık mümkün değildir. Yaşadığınız kadar yaşadınız diyor. Ekfere daha çok mimme iştüm. Yaşadığınız miktardan daha fazla bir miktar. Burada yaşamanıza da mümkün değil. Ve inni ve şüphe yok ki ben Es, en sahu. Size nasihat ederim, öğütlerim sizi. Leküm size öğüt veririm, en sahu. nasihat veririm, nasihat ederim. Leküm size. En tevhebu. gitmenizi ve tesphte ve aramanızı en menzilin bir ev aramanızı. Sağlıyın, sağlıklı. Yaşayın onefihi onda yaşayacağınız içinde yaşayacağınız sağlıklı bir ev aramanızı buradan gitmenizi ve sağlıklı bir ev yaşayacağın sağlıklı bir ev aramanızı tavsiye ederim. Ve onda ikamet edeceğiniz bir ev. Kımet yaşıyor yaşadığı gibi bakın kıme gibi demek sevgili çocuklar nasıl yaşadığı gibi en-nasu insanların el insanu el insanani en-nas الناس insanlar kulauzu bir rabbin nas evet nasıl fil mudini şehirlerde insanların yaşadığı gibi sizin de ikamet edeceğiniz ve içinde yaşayacağınız sağlıklı bir ev aramanız artık gerekmektedir dedi Cemal. Walakin fakat Yecibu gerekli dir. En tahtaru seçmeniz, tercih etmeniz. hani ihtar yhtaru muhtar, muhtar tercih edilen kişi demek. Eee En tahtaru bunu seçmeniz lazım. El menzile bu evi kariben yakın min kasril melikin. Yani kralın sarayına yakın bir ev seçmeniz gerekiyor demiş kariben yakın beiden uzak bakın kariben min ile kullanılıyor arkadaşlar beiden an ile kullanılır kariben min kasril meliki kralın sarayına yakın ev bu evi seçmeniz gerekiyor velakin yecibu en tehteru hazel menzile bu evi seçmeniz lazım. Bu evin özelliğine kralın sarayına yakın olması. Fes-semi'a itaat etti, işitti, dinledi. el umarâ us 3 üç emir. Şimdi çoğunluk erkek olunca arkadaşlar, ne olarak zikredilir? Erkek olarak zikredilir. İki prens, bir prenses Son önce orada el-umera'u diye zikrediliyor. Üç prens, üç emir işitti, itaat etti. Nasihat-el gazaleti. Nasihat-el gazaleti. Ceylanın nasihatını dinlediler. Ve teellemû ve üzüldüler. Aciz külle Küllel elemi. Tüm elemi, tüm acı. Yani... Tüm ac, acıyı hissettiler. Büyük bir acı hissettiler. Niçin? Limeze teellemu limufarakatihe li sebebi müfarakatun ayrılmak. Ondan ayrılmanın dolayı büyük bir acı hissettiler. Yani tüm acıyı hissettiler. Tabi Türkçe tüm acı olmaz da büyük bir acı. Külli bir acı hissettiler ve şekerü ve, ona, ve şe, teşekkür ettiler lehe ona kefiren çok teşekkür ettiler kefiren çok kalinen az Ma kamet bihi mea bihi yaptıklarından dolayı kendisi yani ceylanın yaptıklarına yaptığından dolayı nehvehum kendileri için kendileri yönünden minel khidmeti hizmetten Hizmetle, hizmet yönünde yaptıklarından dolayı velatfi ve şefkatten dolayı, ve inayeti ve bakımdan dolayı, yardımdan dolayı ve hiraseti ve bekçilikten dolayı, korumadan dolayı nasıl? Leylen ve neharan. Gece ve gündüz. Leylen ve neharan. Gece ve gündüz. Ve teellemû ve acı hissettiler. Üzüldüler. Li i̇ntihai sona ermesinden dolayı intihai yentehi küllü bidayetin lehe intihai. Her başlangıcın bir bitişi vardır arkadaşlar. Bunu hiç unutmuyoruz. Kullu bidayetin lehe intihai. Kullu bidaye lehe intihai. Ne diyoruz ilkokula? El medrasetül ibtidaiye. İbtidai. İbtidai. ilk başlangıç. Evet. لِيْنْتِهَاءِ حَيَاتِهِمْ Hayatlarının bitmesinden üzüntü duydular. Hangi hayat? Arkadaşlar. الْحُرَّةِ hür Özgür الطبيعiyeti doğal bilgabeti Ormandaki doğal, hür hayatların sona ermesinden de büyük bir üzüntü duydular. Bakın burada Ceylan dağılıyor. Kreş Prens, prensesi alıyor. Ayrılık vakti. Ayrılıklar her zaman acıdır. Evet. Vakit taovdu ve alışmışlardı. Hübbe tabiati, hübbe sevgisine, tabiati, tabiat sevgisine alışmışlardı. Ve cemale ve güzelliğine alışmışlardı. Yani hem tabiat sevgisine, hem tabiat güzelliğine alışmışlardı. Ve el-cemile ve güzel havasına alışmışlardı. Ve seme'ehe ve gö göğüne alışmışlardı. Nasıl? Esafiyete, es Saf, berrak, açık. Çünkü şehirlerde e, göremiyoruz değil mi sevgili çocuklar saf gökyüzünü. Ya e, kışın kaloriferlerin bıraktığı hisler, yazın arabaların eksoslarından çıkan zehirli gazlar vesaire ama ormanda her şey tertemiz ve بعدها فبعدها عن ضوضاء فبعدها uzak dur, uzak olmasından dört uzak, kurp, yakın. Yani davda davda gürültüden patırtıdan davda patırtı gürültüden çünkü tabiat tabiatta çocuklar ne var? sükunet var saflık var, temizlik var, değil mi? Ee, yani suyu güzel, havası güzel, manzarası güzel, sessiz, kuş cıvıltıları. Evet, insanı dillendiren bir özelliği var. وَقَدْ بَدَّعْ وَدَّعَتْهُمُ الْغَزَالَةُ وَدَّعَتْهُمُ الْغَزَالَةُ Ceylan onlarla vedalaştı. Vedalaşma vakti. Ve vede'uha ve onlar da onlarla vedalaştılar. Ve Dumu ve gözyaşları fi e'yunihim, gözlerinde gözyaşları olduğu halde, yani ağlayan gözlerle, onlar Ceylan'a, Ceylan da onlarla ne yaptı, vedalaştı. Ve sâret ma'ahum, ve sâret yürüdü ma'ahum, onlarla birlikte, Hatta ta ki haracı çıktılar. ya yani çıkıncaya kadar minel gaveti ormandan çıkıncaya kadar Ceylan da onlarla birlikte ne yaptı sevgili çocuklar? Yürüdü. Ve zehebu ve gittiler. Tabi buradaki ve çocuklar biliyorsunuz öğrenciler şey atıf var mı? İki cümleyi birbirine bağlayalım. Ve yani evet. şehre gittiler. Hangi şehir Medine'ti Ebihim babaların şehri? Vehiye ve o şehir Asimatü Başkenti'dir mülkü Krallığının krallığın başkenti. Mülk, memleke, melik hep aynı gökten. Melik mülk tüm mülkün sahibi olan Allah'tır diyoruz. Maliki yolum din, ev meliki yolum din, değil mi? din gününün sahibi odur. Burada başka sahipler olabilir ama veya başka sahiplik iddiası kalkışanlar olabilir ama esas orada tek sa mülk sahibi odur sevgili öğrenciler. Evet. Ve kad Ne diyoruz? Ve kadistatau. Ve kad istatau. Yapabildiler. Güç yetirebilirler, istatağır, müstahatır. En yünevfidhu yerine getirmeyi. En nasihata, Ne yaptılar? Ve kad istatağır. Ve kad istatağır. yapabilirler, Ne yapabilirler? En yünevfidhu yerine getir. Ve bildiler. Yerine getirmeyi becerdiler. En nasihatı. Nasihatı. Kimin nasihatı? eylanın nasihatı. Hani onlara bir nasihat da bulunmuştu ya. Işte babalarının evine, sarayına yakın evde kalmaları. Feşterev. Satın aldılar. Menvilen. Bir ev. Cemilen. Bakın Feşterev. Onlar satın aldı. Fe bağlaştır. Aslında işterev. İştere, iştere ya iştere ne satın aldı? Burada hüm var. Cem menzilen cemilen. Güzel bir ev. Cemilen menzilin sıfatı. Menzilen cemilen. Eğer iki ev olsaydı menzileyni cemileyni. Evet. Lehu hadikatün cemiletun. Onun vardır nedir? Hadikatün cemiletun? Güzel bir bahçesi olan. Bir güzel ev satın aldılar. Teka'u bulunur. Nevafidühü pencereleri ememel kasri. Sarayın önünde. Yani evin pencereleri sarayın önüne bakıyor. Veya sarayın pencere sarayın önünde bakan pencereleri vardı diyor. وشتerev, ve satın وسطن aldılar lehu ona o eve ahsan el asef. Ahsan en güzel. En güzel el Eşyaların yani ev eşyaları, mobilyalar, efes, efesül menzili ev eşyaları yani mobilya. Vele acbe ve şaşılacak bir şey değildir, tuhaf değildir. Çünkü ve indihum yanlarına vardır bir beraberlerine vardır. Ve indihum indi benim yanımda vardır. Inde senin yanında vardır. Inde bizim yanımızda vardır? Ne vardır kiysün? bir kese bir cüzdan latentehi bitmeyen sona ermeyen minhu'n nakudu ondan paranın bitmediği bir keseleri vardır. Yazı şaşılacak bir şey değil. Güzel ev almaları, güzel eşya almaları. Çünkü öyle bir keseler var ki cüzdanlara şimdiki bitcoin gibi bir türlü bitmiyor. <gülüyor> evet. Mehme Yun yunfiqu ne kadar harcarlarsa harcasınlar ve mehme yeşterü, ve ne kadar satın alırlarsa alsınlar ve ne kadar yakuhu ve ne kadar alırlarsa yani ne kadar alsalar ne kadar satın alsalar ne kadar harcasalar içinde paranın tükenmediği bir keseleri vardır ya yani to hafızınıza gitmesin işte güzel bir ev almalar güzel eşya alınmalar وإذا أرادوا استر لerse أرادوا استديلer ise أرادوا isterlerse ayyı miktarın herhangi bir miktar herhangi bir kemiyet minel mali maḍa eşyadan veceduhu buldular biha vel kīs el acîbi o ohaf içinde buldular yani her ne kadar, miktar, para istedilerse, istedikleri an bakıyorlar ki, cüzdan içinde. Yüz bin istiyorlarsa, yüz bin, elli bin istiyorlarsa, elli bin, bir milyon istiyorlarsa, bilmiyorum. Masal bu ya. Yani. fi يَوْمٍ ve bir gün minel الْاِيَّامِ günlerden bir gün, ammet عَمَّتُهُمْ halaları idi, اَشْشَرِيرَتُ kötü halaları idi, elleti öyle kötü halaki, tüm onları aldı ve teraka tüm onları terk etti ilgaveti yani Ya bu cümleyi muhtarela diyoruz. yani bak parantez içerisinde tırnak içinde alınmış yani onları ormana götürüp onları ormana götürüp ve ormanda bırakan kötü halaları günlerden bir gün ne yapıyordu Tutillu bakıyordu min nafizetin ilqasri saraydaki Pencereden bakıyordu. Günlerden bir gün o ormana götürüp de kendilerini ormana bırakan kötü halaları ne yapıyordu? Pencereden, sarayın penceresinden bakıyordu. Kasr-ı Meliki, yani krallık sarayından, krallık sarayının penceresinden bakıyordu diyor. Feraet gördü. Bir hadikatil menzili fi hadiqati evin bahçesinde gördü el mukabili karşısındaki lil kasri sarayın karşısındaki evin bahçesine gördü şebbeyni iki genç cemilü sureti cemilü Surati yüzü güzel ve maahuma ve onlarla birlikte o iki yüzü güzel gençle birlikte vardı fetatun bir genç kız esgaru minhuma o ikisinden daha küçük bir genç kız gördüm. Ve nazarat ammetü hala baktı. Nazraten şedideten. Şiddetli bir bakış. Bakın mefolu mutlak. Nazarat nazraten. Nazarat nazraten şedideten. Nasıl bir bakış? Şiddetli bir bakış. Ümmü adet en nazara sonra tekrar baktı. Adet tekrar etti, âda, yeniden, mirar ande falarca, mirar falarca, hatta tahakkakat, ta ki gerçekleşti min şahsiyetihim. kişiliklerini gerçekleşti. Yani kişiliklerin tanıdı. Ha bunlar işte şunlar filan dedi. Tahakkakat, tahakka, tahakkuku gerçekleşmek, vaki olmak. Şahsiyetihim kişilikleri yani demek ki muhakkik hani araştıran öğrenen <gülüyor> tamam bildiği yani bunlar ne oldu ve arafet tüm ve onları tanıdı mearifetten temeten tam bir şekilde onları tanıdı Şüpheye yer kalmadı. Fama zala günde klli minhum nejmet. Fama zala devam ediyordu ne yapıyordu devam ediyor de kulli minhim. minhum her birisinin vardı diyor Necmet'ün yıldız vardı beyne hacibihi iki kaşı arasında hacbeyhin iki kaşı arasında bir yıldız vardı diyor hala o yıldız duruyor demek ki, ha bu da ve ve o yıldız alametün bir alamettir işarettir tedullü delalet eder ale ne yapıyor? İşaret ediyor. en ennehum onların, o üçünün münel üsreti, aileden olduklarını işaret ediyor. El mâliketi, mâliketi. Yani, krallık sülalesinden, krallık ailesinden olduklarını delalet ediyor, işaret ediyor. Kım mekâle sonra dedi ki, linefsiye, kendi kendine. Le şeke şüphe yok ki, ennehe uley bu, onlar, tüm evlâdü, çocuklardır ekhi kardeşimin çocuklarıdır. Hiç şüphe yok ki bunlar kardeşimin çocukları. ve kad zanantü ve ben zannettim ki ennel hayvanat el hayvanatil mufterisede yırtıcı vahşi hayvanların bilgabeti ormandaki vahşi yırtıcı hayvanların kad ekelethüm onları yediğini düşündüm, zannettim. vantehet ve bitirdi minhüm onları onları Münze seneyetin madat, yıllardan geçen bir sürü yıldan beri bittiğini, bu hikayenin sona erdiğini düşündüm. Ya <gülüyor> mantıhet bitti, bitti minhum onların hikayesi bitti, bitirdi yani. Münze <gülüyor> seneyetin yıllardan beri nedir e, madat? Geçen senelerden beri bu işin bittiğini düşündüm, zannettim. Herdeni bu ikisi hüm'e nedir? O, da, o ikisidir. El-Emirani. Bu ikisi, o iki prensdir. Ve-hazihi ve bu, uhtühme, kız kardeşleridir. El-Emiratü, prenses olan kız kardeşler. Min gayri şekkin. Şüphe yok ki, çüpesiz. Bu, kız kardeşleri, prenses. Bunlar da iki emirdir. Ve-sammemet, Kararlaştırdı fi nefsihe kendi kendine yani içinde kararlaştırdı. Ale entep hafte aramaya, araştırmaya, an hiletin bir hile, lıttatıklasa kurtulmak için bir he onu o hileyle minhum onlardan kurtulmak için bir hile, bir desse bir tuzak bir plan kurmaya karar verdi. Whatu ve hâvel ve gayret ede, ediyor. Haizhi el hilete, bu hile merreten uhra ve tuhavile, yani daha önce bir hile kurmuştu. Şimdi ikinci bir, ikinci bir kere merreten uhra, nedir? İkinci bir hile kurmaya başladı. Ve ehazet ve başladı. Terkubu gözetlemeye başladı. Yani ehazet dedi ki, aldı ama bir İkinci bir fiili ile kullanılınca yardımcı fiil görev görür ve başlamak anlamına gelir. Arkadaşlar, neyi kontrol etmeye, gözlemeye başladı? Terakkuk, mürakıp, kontrol etmek, gözetlemek, teftiş etmek. Diyanette mürakıplık var mesela. Evet, ''Hazel menzile bu evi hatta haraca ta ki çıktı el emirani minhum, ta ki iki prens.'' Ne yaptı? Ondan çıktı. Yani dışarı çıktı. وَتَرَكَى Bıraktı el emirete prensesi vahdiha. Tek başına bıraktı. Yani iki emir, iki prens evden çıkıp prensesi tek başına evde bıraktı. فَنْتِهَزَتْ Fırsat bildi el ammetu değerlendirdi. Neyi? Al fırsata, fırsatı. Fırsatı hala değerlendirdi. لِتَزُورَى el emirete, prensesi ziyaret etmeye, ve hiye vahdehe. ve o tek başınayken bu fırsatı değerlendirip, harekete geçti, ve te'mele ve yapmaya hileten, bir hile, bir tuzak, uhra, bir başka tuzak, yani daha önceki tuzaktan bir başka tuzak, ikinci tuzak, key ki olsun diye tatakallassa, kurtulmak için minhum onlardan cemian topluca onlardan kurtulmak için çocuklar hala ikinci bir hile kurma ya başlıyor. Biz Halay'ı kendi hilesiyle baş başa bırakıp hikayemizi burada durduralım. En heyecanlı yerinde tekrar yarın kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinizi Allah'a emanet ediyorum sevgili arkadaşlarım dinlen kalın